Eskiden Instagram'da birine DM'den mesaj yazdığınız zaman siz ya da karşıdaki kişi bu mesajı silmezse mesajlar sonsuza kadar arşivde kalıyordu. Şimdi Instagram bunu değiştirdi ve kaybolan mesajlar dediği yeni bir özellik getirdi. Böylece eğer birisiyle DM'den konuşurken kaybolan mesaj özelliğini aktif ederseniz mesajlar 24 saat sonra otomatik olarak siliniyor. Kaybolan mesaj modunu aktifleştirmek için konuşmanın yer aldığı mesaja geliyoruz ve ekranı ortadan yukarıya doğru böyle çekiştiriyoruz. Bakın aşağıda yazıyor ki kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır. Yukarı kaydırmaya devam ediyorum ve kaybolan mesaj modu açılmış oldu ekranın siyahlaşmasından bunu anlıyorum. Bu modu kapatmak için de yine aynı şekilde ekrandan yukarı doğru çekiştiriyorum. Ve tekrar beyaz oldu. Kaybolan mesaj modu pasifleştirildi.